İki videoda birkaç kişi modu verir misin gibisinden yorum atmışlar. Ben de bu videoda Andromada Veriş modunu sizlere veriyorum. İndirme linki için Discord sunuyorumuzda indirme linkleri bölümüne gelebilirsiniz. Link açıklamada eğer videoya like attıysanız mod kurulumuna geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar ben videoda biraz kötü anlatmışım. Ee, yapmanız gereken şey şu. Buradan modu indiriyorsunuz. Sonra Windows verile şuna basarak. Ya da e, şuraya gelip çalıştır yazarak arkadaşlar çalıştırı açıyorsunuz. da yüzde diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Nokta Minecraft'a geliyorsunuz. İndirdiğiniz şeyi direkt bunun için atıyorsunuz arkadaşlar. Sonra bir de Google'dan Forge indiriyorsunuz. Forge 1.8.9 ederseniz çıkar. Forge da indirdikten sonra kurduktan sonra arkadaşlar Forge'le beraber Minecraft açıyorsunuz. İster Tilancer, ister ee, TeamX, ister Minecraft Launcher. Bedleyon'da Lunar'da olmuyor diye biliyorum. Eee, siz zaten benden daha iyi biliyorsunuzdur. Ben daha çok böyle şeylere bilmiyorum. Dediğim gibi yani bu modu atıyorsunuz. Sonra oyunu başlıyorsunuz. Neyse. Devamını zaten videoda gösterdim. O zaman videoya devam edelim. Evet. Oyunumuz açıldı. Şu anda Single Player'e geldim ben buradan. Eee buradan bir tane şey kuracağım. Bunu Creative yapalım. Eee sonra burada video diyelim arkadaşlar. Create New World dedim. Evet. Şu anda yeni şeyimize geldik arkadaşlar. Eee hemen size yapmanız gerekeni göstereyim. Bir dakika. Güzel bir yere geçeyim. Bakın. Buraya geldim. Tamam mı? Hani fark etmez. Siz istediğiniz yere geleceksiniz. Yani Anne müpte olmadığımıza göre. Buradan... Mesela toprağı seçtim. Hangi blok olduğu önemsiz. Ee, yani tabi böyle blok gibi bir şey olmalı. Ee, buradan kendi şeyimi kuruyorum. Kendi mekanımı. Üstümü kapattım. Tamam mı? Ondan sonra cheat'i açıp slash bind yazıyorsunuz. Sonra bu modu hangi tuşla kullanmak istediğinizi seçiyorsunuz. Mesela ben ee, U tuşu U tuşunu kullanmıyorum. E, U tuşunu atıyorum. Tamam mod Bond to the U diyor falan işte yani bir şey diyor. Ee, size şöyle yapmanızı öneririm ben. Bir dakika şu hemen. Şunları daha fazla fazla alacağım. Tamam bu kadar yeter. Game mod 0 alıyorsunuz. Sonra hangi tuşa atamıştık U'ya atamıştık. U'ya bastığımız anda. Evet. Şu anda gidiyoruz. Hop. Ananam aradığını bir dakika. Bir de, hayır hayır hayır. <gülüyor> tamam tamam tamam tamam. tamam. tamam. Ee, onun sonra tekrar U'ya bak. Bir dakika baştan hemen bir çok e, kısa bir özet geçeceğim. U tuşuna bastığımız zaman direkt otomatik yapmaya başlayacak. Ee, U tuşuna tekrar bastığımızda da bırakacak. Mesela şuradan devam edeyim. Ama kreatifle yaparsanız e, şey oluyor. Böyle kafanızı falan... Böyle bir anda düşmeye başlıyorsunuz. Bakın. Evet yani bir anda uçmaya ee, İşte o sıkıntı. Ee, Sörevlerde falan değil Zaten e, sunucu falan bunu yapamıyorsunuz. Şimdi oyundan geldik. Ee, yani ben anlatacağım her... Fuck you müzik bir şey açan. Selamlar. Ee, şimdi oynan geldik. Yani bu, bugün ne yapacağız? Ben zaten anlatacağım her şeyi anlattığım için bugün de bu arada Deniz var. Hoş geldin Deniz'ciğim. Selam de. <gülüyor> ha, iyi, iyi. Aynen, böyle. Eee şimdi arkadaşlar öylesine macera şey oynayacağız. Zaten ben anlatacağım her şeyi anlattım dediğim gibi. Eee Enes'le bugün VHS atacağız. Evet hoş geldin Enes. Evet zaten hoş bulduk dedim. Attım şimdi buraya sana gel bakalım kardeşim. Bu arada Underground'la <gülüyor> alakalı. <gülüyor> e, videoları falan gelecek Underground'la. Eee Kendisi güzel bir sunucu arkadaşlar. IP'de ayacak. <gülüyor> evet biz NS'e dalga dalgasına falan oynuyorduk. Hop. Kırdım deme lan. Ola! <gülüyor> Puhu! Bu arada ben çok sık bir şekilde bu sunucuda oynuyorum. Hepinizi bekliyorum. Ee, yakın zamanda YouTube youtuber tagını alacağım gibi duruyor. Bu arada premium falan gerekmiyor. Ha! Bu arada dediğim gibi Discord'a gelmeyi unutmayın. Eğer rollerı atladıysanız hata yaptınız. Ee, Discord'a falan gelmeyi unutmayın. Ufak bir lagdan dolayı NS'e güzel bir hitabı. Bir dakika ya. Yani Breeze yapacağım. Bak, millet gör... Lan dur. Haydi bakayım. Pardon dört parmağımla birden. Aldım. Bakın bunu bunu her yerde göremezsiniz. Aaa elim acıdı bir dakika. Ben bu arada ee, daha konuşan bir şey kalmadığı için girdim buna. Dediğim gibi videoya güzel bir like bekliyor. AĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞ Kırdım Bilal ve abi, aldım Mıç'ı şu... Gel bir kere daha iniz. Ha, Bu arada video biraz daha uzun olması için önlüyorum. çok sıkılmayın yani çok kısa video atmak istemiyor canım Tabi ııı ee, iş olan Aa! işini görmüş olanlar şu anda videodan zaten çıkmıştır bile e, ama eğer hani beni sevdiğiniz için izliyorsanız siz adamsınız Neyse neyse biraz da seni anlat biz dinleyelim Ya benim anlatacak bir şeyim yok zaten görüyorsunuz sorulur çok güzel falan. Aynen Gelin. Bu sofa zaten yaygın bir şekilde oynuyor Karşılaşırsınız beraber maç falan atarsınız Evet evet evet <gülüyor> Kesinlikle kesinlikle Ben bol bol oynuyorum bu sunucu. çünkü hani zevkli emel giraj Daha doğrusu ben yabancı sunucularda oynadım ama orada ping olduğu için Ha burada da ping olmadığı için yani çok az olduğu için ee Artık burada oynuyorum Hem Türk oyuncular falan var Türklerle oynamak daha keyifli Öyle Bir de başka sunucularda emel girajlarda Mesela benim oynadığım grivde O kadar fazla kişi oynamıyor derken Kırdım. Evet, 4 oldum. Ben enes e her gün böyle geliyorum. En az böyle 20'e ile oynuyoruz günlük. Her gün tokat diyorum. Şu ana kadar beni hiç yenemedi. Bakın, gösteriyorum. 125 kazanmam, sadece 5 kaybettim var. 2 ee, tanesi zaten ilk 10'daki kişilere kaybettim. Birisi birinciydi. Ee, öbür 2 tanesi hilecilere kaybettim arkadaşlar. Bir de bir tane de Enes hile açıp beni yendi. Değil mi? Doğru mu? <gülüyor> kes, kes, kes. Olmaz. <gülüyor> Neyse daha fazla bunu gibi videosu sene video like atmayı unutmayın kendize bakın görüşürüz hoşça kalın